Canlı yayınlar Türkiye'den Trabzon'la belirli bir karşınızdayız. Ben ver tarih kim olsa, haber nokta haber bir kere başlıyor. Tarık haber, tarık haber, TikTok tarık haber, TV, Facebook tarık haber. E, linkinin... LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, tamir Tarık Haber, Instagram ve Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Ground'daki 70.08, YouTube Tarık Haber TV ve KM Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak değerli izleyenler, Super Live'da yayındayız. Super Live kanalımız Tarık Haber TV'den ulaşabilirsiniz. Bir kere yayınlayız. Değerli dostlar like kanalımız takip Haber gibi bilen ulaşabilirsiniz. Twitch'de yayındayız. Değerli dostlar Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Opet ozularında yayındayız. Videoyu kanalımız Tarık Haber takip etmeyi unutmayın. Azar'da yayın edip benim Azar kanalımız sarka vertildiğim üzere, takip etmeyi unutmayın. Ve değerli dostlar bir kolayda yayındayız bir kolay kanalımız Tarık haber TVden bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar Ve haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Türkiye'nin konuştuğu yayın, yayın evinden KPSS iddialarına yanık geldi. Soruları nasıl hazırladıklarını anlat. 31 temuz'da düzenlenen aynı soru iddiaları nedeniyle Halis Aygün'ün ÖSYM Başkanı görevini alınması ve iptal edilmesi yol açan KPSS ile ilgili kritik gelişmeler yaşamaya devam ediyor. İddialarda adı geçen 7 İklim Yayın Evi'nin sahibi Münir Çelik, iddiala yanıt verdiği soruları nasıl kazanılıklarını anlatan Çelik, asıl mağdurun kendileri olduklarını dile getirdi. Haber, haber, gündem. Türkiye'nin gündemindeki yayın evinin sahibinden KFSS iddialarına yanıt. Soruları nasıl hazırladıklarını anlattı. Türkiye'nin gündemindeki yayın evinin sahibinden KPSS iddialarına yanıt. Soruları nasıl hazırladıklarını anlattı. 31 Temmuz'da düzenlenen, aynı soru iddiaları nedeniyle Halis Haydun'un ÖSVM Başkanı görevinden alınması ve sınavın iptal edilmesine yol açan KPSS ile ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İddialarda adı geçen Yedikli Yayın Evi'nin sahibi Münir Çelik, iddialara yanıt verdi. Soruları nasıl hazırladıklarını anlatan Çelik, Asıl mağdurun kendileri olduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen KPSS gündemden düşmüyor. Dün Halis Aygün'ün görevden alınmasının ardından bugün OSGM başkanlığına atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bugün kameralar karşısına geçerek sınavın iptal edildiğini duyurdu ve tüm adaylardan özür diliyoruz dedi. Ersoy yeni sınav takvimiyle ilgili de bilgi verdi. Öte yandan sınavdaki soruların Yediklim Yayın Evi tarafından hazırlanıp daha önce yayınlandığı iddialarını Yayın Evi'nin sahibi Münir Çelik, asılsız olarak nitelendirdi. Geçmiş yıllardaki sorulardan esinlendik. Çelik, kostümdeki Yediklim Yayın Evi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinin, ÖSYM'ye yaptığı sınavlar için soru, deneme ve yaprak testi hazırladıklarını kaydetti. Ötülinin genel kültürden soracağı 120 soru için yedikli uzmanlarının özgün sorular hazırladığını dile getiren Çelik, soruları geçmiş yıllardakilerden isimlenerek hazırladıklarını ifade etti. Öyle bir soru yok. Soruları herhangi birilerine özel hazırlamadıklarını savunan Çelik, sosyal medyada dolaşan 20 adet noktası, virgülüne kadar aynı soruları ile denilen sorularla ilgili iddialar asılsızdır. Öyle bir soru yoktur. Olması da mümkün değildir. Hayatın gerçeklerine aykırıdır. İddia edildiği gibi sorular bize verilmiş değil. Bu yayın evinin tarihinde böyle bir şey yok diye konuştuk. Devlet Denetleme Kurulu ile konuyla ilgili görüştüklerini aktaran Çelik, olayda kendilerinin mağdur olduğunu savundu. Son dakika, VKPSS sınavı iptal edildi. Türkiye'nin gündemindeydi, yeni ÖSYM Başkanı duyurdu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.12'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bahçeli'nin KPSS mesajı geldi. Yeni soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği ardından KPSS'nin iddia edilmesiyle çok konuşulan konu Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cem evi saldırısı KPSV'nin bunu balıklı Rum hastanesine çıkan yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulunduğu KPSZ iddialarına ilişkin konuşan Bahçeli, KPSS'de çıkan ve bir yayın evinin test kitap, kitapçılığına sorulduğu anlaşan 20 bir soruya kimlerin tam bir eksikliği doğrucu? Öder, Öder, Günceli. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den KPSS'ye açıklaması. 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdi? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den KPSS açıklaması. 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdi? KPSS sorularıyla ilgili iddiaların ardından ikisinin iptal edilmesiyle çok konuşulan konu, Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı, Devlet Bahçeli, Cemeli Saldırısı, KPSS ve Zeytinburnu Balıklar'ın hastanesinde çıkan yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. KPSS iddialarına ilişkin konuşan Bahçeli, siste çıkan ve bir Yayın Evi'nin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli dedi. KPSS sorularına ilişkin iddialar gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. Peş önemli gelişmelerin yaşandığı ve açıklamaların geldiği olaya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamasında KPSS'ye yönelik iddiaların yanı sıra cemeli saldırısı ve balıkların hastanesinde çıkan yangına da değindi. İşte detaylar. Türkiye'nin bölgesel liderlik pozisyonunu tahkim ve takviye ettikçe, küresel aktörlük mevkisinde sivrilik adımdan ve resir adımlarından bahsettirdikçe karanlık odakların, kaotik oluşumların, kargaşaya bel bağlamış olumsuzların anında karşı harekete geçtiğini iddia eden Bahçeli, bu kapsamda belirginleşen sebep sonuç zincirinin halkalarının berrak bir şekilde ortada olduğunu belirtti. Her üstesine ilerleyişin gecikmeden menkul ve mevzus bir tertiple baskı altına alınmaya, üzerinin karalanmaya çalışıldığını kaydeden Bahçeli, ne zaman Türkiye'ye ata ve ayağa kalksa, bunu hazmedemeyen çevrelerin farklı bir alanda kriz üretip toplumsal hassasiyetleri kaşıyarak devlet-millet dayanışmasını zedeleme arayışına girdiğini ifade etti. parlak gelişmeleri eş zamanlı takip eden nesil ve münasebetsiz olayların iç yüzüne ışıklar salındığında ortaya dökülen hiçbir sorunun zamanlama açısından tesadüfe olmadığını anlaşılacağını belirten Bahçeli, şöyle devam etti. Türkiye'nin önünü kesmek için kuruğa girenlerin aynı zamanda barış, Huzur ve istikrar vasatını çökertmek için fırsat kovlayan, hava koklayan, zemin yoklayan iç ve dış mihraklardan teşekkül eden bir yıkım lobisi halinde devreye girdikleri son derece açıktır. Özellikle son aylarda bölgesel ve küresel sorun başlıklarına pozitif ve yapıcı şekilde müdahalede bulunan, daha önemlisi sözü dinlenen ve etkili sonuçlar alan Türkiye'nin birbirine eklemlenmiş, kurgusu ve kumandası kuyumcu titizliğiyle yapılmış sabotajlara maruz kalması dikkatli hiçbir gözden kaçmamıştır. Bahçeli, NATO-Madrid zirvesi ile başlayan, Bastana formatında gerçekleşen Tahran zirvesi ile pekişen, Tahır koridoru açılmasını temin eden anlaşmayla derinleşen sağlam, sağlıklı ve sağduyulu atılımların Türkiye'ye yönelik husumetin dalga boyunu artırdığını kaydetti. Dar gelirli insanları rahatlatacak ucuz konut inşa kararıyla gelir artıcı hamlelerin, enflasyona karşı etkili mücadelelerin, yatırı, ihracat ve üretim seferberliğindeki göz dolduran gelişmelerin, bölücü terör örgütüne isabet kaydeden zincirleme operasyonların iç ve dış işgal cephesinin uykularını kaçırdığını, telaşa kapılmalarına neden olduğunu ifade eden Bahçeli, sırtını dayadığı muhteşem miradeyi, tarihsel haklarını, egemenlik baskının inancıyla, cesaretiyle ve iddialarıyla tergileyen bir, ülke gerçeği tıkkı dev gibi doğrulmuştur değerlendirmesinde bulundu. Cemil Saldırıları Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı, şah Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemelin'e yapılan alçak saldırıların Türkiye'nin hayat damarlarına neşter vurma çabasından başka bir şey olmadığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam ediyor. Cemiline ve Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimize yapılan hain ve hasmane eylemler belli merkezlerden provoke edilen Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığıdır. İçinden geçtiğimiz zaman diliminin tüm iyimser ve müsbet ortamı dikkate alındığında Cemeli saldırganlığının bir meczubu, Mendebur bir suçlunun gelişi güzel bir fiili olmayacağı bariz olarak görülecektir. Ajanlarının tasmasını çıkarıp üzerimize salanlarla çetin bir hesaplaşma milli ve manevi bir sorumluluk olarak omuzlarımızdadır. 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdi? Geçen hafta sonu yapılan hıksıyla ilgili iddiaya değinen Bahçeli, adli ve idari tasarlıklarla meselenin üzerine gidilmesi elbette yerindedir ama yeterli değildir ifadesini kullandı. MDP'nin Türkiye'yi de alan kuşkulu olaylarla ilgili görüş ve önerilerinin belli, berrak ve tutarlı olduğunu belirten Bahçeli, açıklamasında şu ifadere yer verdi. Cemevi saldırısıyla KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıkoyun Hastanesi'nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır. Hepsiste çıkan ve bir yayın evinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır. Şayet ilgili yayın eviyle bahse konu soruların hepsine doğru cevaplar verenler arasında vakıf var ve bağlantı bulunursa, bunların alayı birden isim isim afişe edilmeli, en ağır cezaya çarptırılmalıdır. Hiçbir evladımızın haklarının gaspına sessiz durmayacağımız, emeklerinin ve ümitlerinin deba edilmesine seyirci kalmayacağımız çok iyi bilinmelidir. Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan demir alan tavuğu bir geminin Türkiye'ye intikalinin hitamında ülkemizden dünyana doğru hareket ettiği bir zamanda dikkatlerin başka yöne çekilme gayreti ve ülkemizi karışıklığa sürükleme teşebbüsü irenç bir kulfastır. Milli başarılarımızı gölgelemek ve zillet ittifakının eline istismar malzemesi vermek için planlı ve programlı zehirli bir süreç tedavisidir. Aklını başına alması bin hasarı kazınılır. Bahçeli, bazı medya organlarında partilerini tövmet altında bırakmak, hatta itham ve ihtirayla kendi izinlerine sevimli görünmek için çırpınan artist ile ahlaksız yorumcuların haddini açtıklarının görüldüğünü ifade ederek, şu değerlendirmede bilinir. Kimin taşeronu, kimlerin teşrifatçısı, Kimlerin tandansı altında olduğu az çok belli olan Şimşek isimli çakar almaz ve ateşi sönmüş mahlukın aklını başına alması bilhassa yıkazındır. Böyle ucubeleri manidar bir dönemde ekranlara çıkarıp partimize ve Cumhuriyet ittifakına laf ettirenler de ağır sorumluluktan kurtulamayacaktır. Türkiye operasyon çekilecek, zivrete düşenlerin elinde un ufak olacak bir ülke değildir. KPSS sınavının iptali ve yeniden yapılması zorunlu bir tercih olarak ele alınmış olsa bile, bu tedbirin getireceği bazı açmazlarla muhatap kalınacağı da unutulmamalıdır. Türkiye kararlı ve kahramanca yürüyüşünden vazgeçmeyecektir. Cumhur ittifakının suçlama ve suçlu gösterme ayıbına ortak olanlar ahlaksızlığın köşe taşlarıdır ve bedelini ödeyeceklerdir. Aziz milletimizin huzuruyla ve umuduyla oynama cüretinde olanlar ise muhakkak surette pişman edilecektir. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maske yarısında bulunan doktoratısa... Haber bölgelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 20.12'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Petrol dibi gördü. Beklenen haber geldi. Akal yakıtta çifte indirim geliyor değerli dostlar. Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatları petrol ve dolar kurundaki hareket değişiyor. Petrol fiyatları olumsuz ekonomik beyler ve esesyon beklentileri 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Petrol fiyatları gelirken bir tanı vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda benzin lite fiyatına 1,5 motor lite fiyatına 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte 4 Ağustos Perşembe güncel akaryakıt LPG motorun ve benzin fiyat listesi. Finans. Finans. ekonomi Son dakika. indirim geliyor. Son dakika. Petrol altı ayın dibini gördü. Bakaryakıtta düşüş gözüktü. Benzin ve motoruna indirim geliyor. Son dakika. yakıt fiyatları petrol ve dolar kurundaki hareketlilikle değişiyor. Petrol fiyatları. Olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle 6 ayın en düşük seviyeleri gördü. Petrol fiyatları gerilerken vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda benzin litre fiyatına 1,05 motorin litresine ise 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte 4 Ağustos Perşembe güncel akaryakıt LPG, motorin ve benzin fiyat listesi. Son dakika petrol fiyatları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 günü 96,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre %0,23 düşüşle 96,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü, WTI ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu. Böylece Brent petrolün varil fiyatı, son 6 ayın en düşük seviyelerine girildi. Son dakika, benzin ve motoruna indirim geliyor. Petrol ve döviz kuru fiyatlarına göre değişim gösteren akaryakıtta ise 26 Temmuz Salı günü motorun fiyatlarına 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otobazın, LPG, litre fiyatına 30 kuruş zam gelmişti. Lent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından LPG, motorun ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre benzine bir Türk lirası 5 kuruş motorin 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları 4 Ağustos Perşembe İstanbul Benzin fiyatı 22 Türk lirası 24 kuruş Motorin fiyatı 24 Türk lirası 47 kuruş LPG Otobaz fiyatı 11 Türk lirası 35 kuruş Ankara Benzin fiyatı 22 Türk Lirası 36 kuruş. Motorun fiyatı 24 Türk Lirası 59 kuruş. LPG otobüs fiyatı 11 Türk Lirası 37 kuruş. İzmir. Benzin fiyatı 22 Türk Lirası 38 kuruş. Motorun fiyatı 24 Türk Lirası 60 kuruş. LPG otobüs fiyatı 11 Türk Lirası 4 kuruş. Akaryakıt fiyatları enflasyon raporuna girdi. Öte yandan dün açıklanan ve %79,6 ile 24 yılın rekorunu kuran enflasyonun ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda akaryakıt fiyatlarına ilişkin detay dikkat çekti. Rapora göre, Temmuz ayında tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken, diğer gruplar da yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından geldi. Bu dönemde uluslararası emtihar fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürdü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Merkez Bankası rezervleri açıklandı. Son bir haftada. Takım elbise ile satıyorum. Aylık kazancı 30 bin lira. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20 kadar değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Cisus'tan <gülüyor> sürpriz. ilk 11 geliyor değerli izleyenler. O yapa şampiyonlar Avrupa Ligi'yi e, e, ön elemen maçında Fenerbahçe değerli izleyenler Slovakya ile karşılaşacak. Maç saat 20'de eksen ee, sporstan ekranlara gelecek değerli izleyenler bizden söyleriz. Bu başka nerede imzalıdır? 32 yıl sonra birik yaşandı. Yaş kararları açıklanmış. Son dakika haberine göre yüksek askeri şura yani yaş toplantısının tamamlanmasının adından Cumhurbaşkanı Sözcüs İbrahim Kalın toplantıda alınan kararları açıkladı Kadın Genelkurmay Başkanı Yaşar Gülen'in görev süresinin bir uzatıldığını duyurdu. Böylelikle 32 yıl sonra bir ilke imzalatılmış oldu. Cumhurbaşkanı da yaş kararlarıyla ilgili açıklama gerekir. Haber. Haber. güncel. Son dakika... 32 yıl sonra bir yaş kararları açıklandı, Genel Kılmay Başkanı Güler'in görev süresi uzatıldı. Son dakika, 32 yıl sonra bir yaş kararları açıklandı, Genel Kılmay Başkanı Güler'in görev süresi uzatıldı. Son dakika haberi, Yüksek Askeri Şura, yaş, toplantısının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıda alınan kararları açıkladı. Kalın, Genel Kırmay Başkanı o, General Yaşar Güler'in görev süresinin bir yıl uzatıldığını duyurdu. Böylelikle 32 yıl sonra bir ilke imza atılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yaş kararlarıyla ilgili açıklama geldi. Son dakika haberi, yaş kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12.25'te başlayan toplantı yaklaşık bir saatin ardından sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı... Sözcüsü İbrahim Kalın basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fırlat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mürattin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Gülsü Akar, Genel Kırmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Para Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mursa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Atmuz katıldı. 1990'den beri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini doldurmuştu. Ancak 13 Temmuz'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren askeri ceza kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ve Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre Genel Kurmay Başkanı'nın yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayıyla uzatılabilecek. Bu çerçevede Or General Yaşar Güler'in görev süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla bir yıl daha uzatıldı. Yaşar Güler Komutanı Or General Hasan Küçük Aküz Emekli'ye ayrıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Oramiral Ercüment oldu. Yeni komutanlarına Or General ve Günhan getirildi. Böylelikle o General Yaşar Güler, 1990'den sonra 4 yıldan fazla Genel Kurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu. Anlıkta bir sonrası başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yaş toplantısı sona erdi. 16 general ve amiral bir üst Bey'e, 47 albay general ve amiraliye yükseltildi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın. Yaş toplantısı sonrası alınan kararları aktardığı açıklamasında şunları kaydetti. 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üstünlükleye, 47 albay general ve amiraliye yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yılı. 3.113 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi 1 yıl uzatılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Aküs kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden donanma komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Bülan, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak tanmıştır. Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacaktır. 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığından tüm generaller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay Korgeneraliye, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tüm general İsmail Günaydın Korgeneraliye terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından tüm generaller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Kutay, Halk Arslan Kılıç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tüm generaliye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tüm amiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Bağran tüm amiralliye, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tüm generaller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen tüm generaliye terfi ettirilmişlerdir. Bir üst yükleye yükselen, görev süreleri uzatılan general, Amiral ve albayların yeni hikmet ve görevlerinin devletimize, milletimize, silahlı kuvvetlerimize ve tüm ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İdia Erdoğan'dan paylaşım. Yaş kararlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından kararları imzalarkenki fotoğraflarıyla paylaşım yapan Erdoğan, alınan kararların, her alanda daha da artan kahraman ile millet için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emekliliğe ayrılan komutanları da hizmetleri için teşekkür ediyor. Yeni görevleri tevdi edilenlere başarılar diliyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İş yerinden maaştan kalanı istedi. Bağrak fırlatıldı. Gözüne 32 dikiş. Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20 kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. %50 düştü 15 Ağustos'tan itibaren değerli yani Araba fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme yaşanmaya devam ediyor. Buna göre e, araba, araba alacaklar dikkat. İkinci elde yüzde %50 düşüş geldi değerli her Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika haberlerini araştırırken yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Olurlar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, herkesin araç ihtiyacını Mayıs ve Haziran ayında çözerek tatile gittiğini, bu nedenle şimdilerde ikinci el otomobil satışlarında %50'ye yakın düşüş olduğunu söyledi. yandan otomobil fiyatlarla ilgili de dikkat çeken da bulunuyoruz. Finans Finans, otomobil Araba alacaklar dikkat İkinci elde %50 düşüş Araba alacaklar dikkat İkinci elde yüzde 50 düşüş. Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, herkesin araç ihtiyacını Mayıs ve Haziran ayında çözerek tatile gittiğini, bu nedenle şimdilerde ikinci el otomobil satışlarında yüzdeye yakın düşüş olduğunu söyledi. Öte yandan otomobil ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Otomobil fiyatları düşecek mi? Soruları gündemden düşmezken, araba almak isteyen herkes ikinci el otomobilleri araştırmaya başlamıştı. Bununla beraber ikinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı ikinci el otomobil satışlarında yüzdeye yakın düşüş olduğunu söyledi. Araç fiyatları ile ilgili önümüzdeki süreçte fazla fiyat artışı oluşmayacağını ifade eden Batı, şu anda satışlar stabil hale geldi. Ayın 2-3'ü itibarıyla otomobil fiyatlarında %3-5 arasında sıfır araçlarda artış oldu. Bu ikinci ele yansımayacak. İkinci el piyasasında bir miktar köpük oluşmuştu ve o köpüğü dengeleyecek ikinci el piyasası. Çok artış asla öngörmüyoruz diye konuştu. Sıfır ve ikinci el otoda dikkat çeken rakamlar. Böylesi olmamıştı. Liste açıklandı, ucuz araba bulmak artık. 15 Ağustos'tan itibaren. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, ikinci en otomotiv sektörü son geçtiğimiz bir aya kadar iyiydi. Bayram tatilinin girmesi ve tatil nedeniyle herkes araç ihtiyacını Mayıs ve Haziran ayında çözerek tatile ya da memleketlerine döndü. Satışlarımızda %40-50 arasında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar araç satışı açısından normale dönecektir. İnsanlar tatilden döndüğünde okulların açılması sürecinde herkesin sıfır ya da ikinci el araç ihtiyacı olacak. Bundan dolayı piyasanın 15 Ağustos'tan itibaren normale döneceğini düşünüyoruz. Şu anki darlığı aşacağız diye düşünüyorum dedi. Otomobil fiyatları artacak mıdır?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 Otomobil bayilerine fazla araç gelmediğini belirten Batık, bunun sebebi herkesin bildiği gibi birkaç yıldır süren çift krizi ve kablo krizinden kaynaklı. Bir bayi yaklaşık bir ayda 100 araç satacak kapasitesi varsa maksimum 20-25 araç arası geliyor ve bunu herkese yetiştiremiyorlar. Bu kısıtlama biraz daha devam edecek. Ama en önemlisi için ve Tayvan arasında olabilecek olası savaş pozisyonu her şeyin önüne geçti. Elektronik Otomobil ve çiple ilgili kullanılan her malzeme için çünkü dünyada üretilen çipin 3T2'den fazlası Tayvan'da üretiliyor. Orada olacak askeri hareketi ya da başka bir şey dünyadaki elektronik, araçlar, uçakları da dahil edilebilir. TV, laptop aklınıza gelen her şeyde ciddi bir fiyat artış olabilir. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez ve olursa dünya için iyi olmaz ve bu sorun büyük giden ifadelerini kullandık. D.A.R. Fiyat farkı iddialarına bakanlık el attı, otomobilde fahiş fiyata inceleme başlatıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Otomobilde fahiş fiyata inceleme başlatıldı. Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia. Altın gibi kıymetlendi. Kilosu 3500 Türk Lirası En çok aranan haberler. Nıst piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen nıste ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz ayıp haa verbiterimiz devam ediyor yaklaşık 20 12'ye kadar değerli izleyenler Personel alımı ne zaman yapılacak işte detaylar değerli izleyenler Son dakika haberine göre iletişim Başkanı Fadeni Altun sınıntı iddialarla gündem olan 2022 KPSS'ye ilişkin paylaşımda bulundu. Herkes KPSS ile personel alımı ne zaman yapılacağını merak ederken iletişim Başkanı Altun'dan açıklama geldi. Altun açıklamasında KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız kontenjan ve şartlarını 11 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyulacaktır. Haber. Haber. Politika. Son dakika. KPSS personel alımı ne zaman yapılacak? İletişim Başkanı altından kritik açıklama. Son dakika. KPSS personel alımı ne zaman yapılacak? İletişim Başkanı altından kritik açıklama. Son dakika haberi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sızıntı iddialarıyla gündem olan 2022 KPSS ile ilişkin paylaşımda bulundu. Herkes KPSS ile personel alımının ne zaman yapılacağını merak ederken İletişim Başkanı Altun'dan açıklama geldi. Altun, açıklamasında KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır dedi. Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sızıntı soru iddialarıyla gündem olan 2022 KPSS'ye ilişkin sosyal medya hesabı tiplerden önemli bir paylaşımda bulundu. Altın paylaşımında şu ifadeleri kullandı. 2022 KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyulacaktır. Türkiye'nin gündemindeki yayınevinin sahibinden KPSS iddialarına yanıt soruları nasıl hazırladıklarını anlattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya günü birlik ziyaret. Detaylar belli oldu. 7 gün yayın operasyon. Jandarma aracından indirildiği sırada silah... Ana haber bölgenimizde... ...haberimizle geçiyoruz. Ve maçta ilk Türk çaldı değerli izleyenler. Fenerbahçe'ye Sılvakko maçı baş. Deniz ortasında katliam gibi kaza meydana geldiği değerli izleyenler... Buğlan'ın Marmaris şişesinde feci bir kaza meydana geldi. Beş yıldızlı bir otelin önünde tekne dolmuş ve ile su sporları sürat teknesi çarpıştı. Kazada İngiliz kadının turist hayatını kaybetti. Beş kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden İngiliz turistin 45 yaşındaki Anna Cantillon olduğu belli. Haber. Haber. yaşam. Denizin ortasında katliam gibi kaza. İki tekne çarpıştı, bir ölü, beş yaralı. Denizin ortasında katliam gibi kaza. İki tekne çarpıştı, bir ölü, beş yaralı. Mula'nın Marmaris ilçesinde, fedi bir kaza meydana geldi. Beş yıldızlı bir otelin önünde tekne dolmuş ve su sporları sürat teknesi çarpıştı. Kazada İngiliz kadın turist hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden İngiliz turistin, 45 yaşındaki Anna Capua'na olduğu belirlendi. Buranın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları Sülak Teknesi'nin çarpıştığı kazada İngiliz kadın turist hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay, saat 13.30 sıralarında Marmaris'in Uzunyalı mevkiindeki 5 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Su sporlarına ait Sülak Teknesi ile Marmaris turunç seferi yapan Tamer Altındağ'ın, 22, kullandığı tekne dolmuşun çarpıştı. Durumu fark eden çevredekiler 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürat teknesinde bulunan İngiliz kadın turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, tekne dolmuşu kullanan tamel Altında ile Mırvat 43, 20 Elim, 20 Peter Jorgy'e 40, McLean's ve 19, hipse yaralandı. Yaralılardan ikisi Marmaris Devlet Hastanesi, diğer üçü ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından ölen turistin cansız bedeni ise sahil güvenlik ekibi tarafından karaya çıkartılıp, otopsi yapılmak üzere Mula Adleti Kurumu morguna kaldırıldı. Sahil güvenlik kazayla ilgili soruşturma başlattı, diye devam. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tatil ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20 kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İmzaya kaldı. Dünyaca ünlü yıldız aslan'a geliyor değerli izleyenler. Son dakika haberine göre yeni senara yeni kocası Okan Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sayda hedef mutlak şampiyon. Sarı Kırmızı rakip çalışmalarını bu yönetim sürdürürken yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ligin başlaması da bir gün kalada temasına sıkıştıran Galatasaray için İtalya'dan bomba gibi bir transfer iddiası ortaya atılışı detaylarmış. Skor. Skor. Galatasaray. Son dakika spor haberi Dünyaca ünlü Yıldız Galatasaray'a. Ligi boşuna oynamayalım. Son dakika spor haberi Dünyaca günlüğü Galatasaray. A. Ligi boşuna oynamayalım. Son dakika spor haberi. Yeni sezonda, yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk, sarı kırmızılı ekip çalışmalarını bu yönde sürdürürken yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ligin başlamasına bir kala kalada temaslarını sıklaştıran Galatasaray için İtalya'dan borba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar. Mertens. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündem transfer. Süper Ligin başlamasına kısa bir süre kala şampiyon bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip temaslarını sürdürürken, şu ana Dek kadrosunun Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Seferovic ve Fredrik Mitzio isimleriyle güçlendirmişti. Bir yıldız daha geliyor. Bu transfer sonrası da birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Okan Grup'un raporlarına göre görüşmelerini sürdüren Aslan, bu kez dünyaca ünlü bir Yıldız'ın peşinde. İtalyanlar duyurdu. Son olarak İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Yıldız oyuncu Lies Mertens'in ismi son haftalarda Galatasaray'la yazılıp çizilirken, Napoli'li gazeteci Jolanda Devi Enzo'yı Napoli ile yollarını ayıran ve serbest konumda bulunan Mertensin Galatasaray ile anlaşma sağladığını işin yalnızca imzaya kaldığını duyurdu. Napoli'ye veda etti. 2013 yılından bu yana İtalyan ekibinde forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, 9 sezon boyunca formasını giydiği kulukta 397 maça çıkarken 148 gol 90'da asist kaydetti. Belçika'lı oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 30 karşılaşmada ise 11 gol 2 asist kaydetti. Sergio Oliveira takibi aldı. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sergio Oliveira sosyal medya hesabı üzerindeni, Luis Mertens'i takibi alırken, Oliveira'nın bu hamlesi sonrası transferin bittiğine dair paylaşımlar daha da hız kazandı. Luis Mertens kimdir? 6 Mayıs 1987'de Belçika'da doğdu. Profesyonel futbol hayatına 2005 yılında genç takımında başladı. Hollanda 2. liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Appeldorn'un e kaptanı oldu. 2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda 2. liginde en büyük yetenekli ödülü aldı. 2009 yılında Utrecht ile sözleşme imzaladı. 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte Pisme transfer oldu. Pisme forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetti. 16 Haziran 2013 tarihinde, Mertens'in menajeri Sorenler Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı. 1 Ekim 2010 tarihinde, Mertens Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü tarafından Kazakistan ve Avusturya'ya karşı oynayacakları 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine çağırdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray'da bombalar bir bir patlıyor. Süper Lig'in başlamasına günler kalabalık. Olan... An haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık 20-12'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Fena düştüğü dekolteli dans yapacakken değerli izleyenler başına gelmeyen kalmadı. Yıldız Asyalı sahnede çok fena düştüğü 40 yılın başı bir dekolteli dans yapacakken başına gelmeyen kalmadı. Arda Kural'a yıllar sonra bir araya gel gelmesi uzun süre gündemde kalan oyuncu Yıldız Asyalı sahnede çok fena düştü. Keman çaldığı anda dengesini kaybeden oyuncu Asyalı'nın o anları sosyal medyada gündem oldu. Magazin. Magazin. Müncel. Yıldız Asyalı sahnede çok fena düştü. 40 yılın başı bir de dans yapacak. Yıldız Asyalı sahnede çok fena düştü yılın başı bir dekorteli dans yapacakken, Arda Kuran ve yıllar sonra bir araya gelmesiyle uzun süre gündemde kalan oyuncu Yıldız Asyalı sahnede çok fena düştü. Keman çaldığı anda dengesini kaybeden oyuncu Asyalı'nın o anları sosyal medyada gündem oldu. Eyvah Baba! Hayat Bilgisi, Eyvah kızım Büyüdü dizileriyle ünlenen ve çocukluğundan beri sektörde olan Yıldız Asyalı aynı zamanda sahnede de yer alan bir isim. Arda Kuran ve aşkıyla bir süre adından söz ettiren ve yıllar sonra eski aşkıyla da bir araya gelen Asyalı son sahnesinde fena düştü. Yıldız Asyalı düştüğü anları paylaşarak kendisiyle de dalga geçti. Güzel oyuncu o anları paylaşarak 40 yılın başı bir dekorteli dans yapacakken ben yorumunda bulundu. Yıldız Asyalı aynı zamanda iki çekil yapayım derken monitörü de yedim dedi. Asyalının paylaşımına iyi toparlanmışsın ama yorumları yağdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kıvanç taklığı tüm hayranlarını ikiye böldü. Kıvançın 50 tonu. İboşun yayından kaldırıldığı nedeni şoke etti. Bomba iddiat. Ana haber bültenimiz devam. Bugün tepki çeken görüntüler geldi. Köpeğine başladı. Bakın nasıl yaşadı. Ay, ay, avcılarda tepki çeken görüntülen meydana geldi Köpeğine dehşeti yaşattı Avcılarda köpeğine yumruklar alan Hayvanı alıp yere fırlatan kişi Büyük tepkilere neden oldu Köpeği sokak ortasına vuran sahibi hakkında işlem yapılırken Dehşeti yaşayan hayvan koruma altına alındı Tahale sakinlerinden biri Sevmiyorsanız hayvan beslemeyin Büyükçü yok bu canlara Sevgiyle yaklaşmalıyız Şeklinde konuştu Haber evet. Haber. Yaşam Avcılarda tepki çeken görüntüler Köpeğine dehşeti yaşattı Avcılarda tepki çeken görüntüler Köpeğine dehşeti yaşattı Avcılarda köpeğine yumruklar atan, hayvanı alıp yere fırlatan kişi büyük tepkilere neden oldu. Köpeğe sokak ortasında vuran sahibi hakkında işlem yapılırken, dehşeti yaşayan hayvan koruma altına alındı. Mahalle sakinlerinden biri sevemiyorsanız hayvan beslemeyin. Büyük küçüğü yok bu canlara sevgiyle yaklaşmalıyız şeklinde konuştu. Avcılarda Anbarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında sokak ortasında yürümeyen köpeğine yumruklar atan, hayvanı alıp yere fırlatan kişiyi görenler tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkisini aldırmayan kişi, köpeğinin bahçesine soktu. İhbar üzerine avcılar emniyet müdürlüğü ekipleri verilen adres ...gelerek ahçesinde kişi hakkında işlem yaparken kötü davrandığı köpeği İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine teslim edildi. Büyük tepki gördü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı. Mahalle sakinlerinden berber Ahmet Can Arslan, böyle bir olayın kabul edilemez olduğunu söyledi. Can Arslan, hayvanı sevmeyen kişinin insanı da sevemeyeceğini belirtirken, sevemiyorsanız hayvan beslemeyin. Büyüküçün yok mu canlara sevgiyle yaklaşmalıyız dedi. D.H.A. Ya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Denizin ortasında katliam git. Ve değerli izleyenler bu haberimizde şey. haber.com haber bir ülkenin sonu gerek. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz on bekleriz. Sitemizde herhalde reklamları tıklayıp bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz hocam.